Mağaza satış ekranında yazıcı ayarları nasıl yapılır? Mağazacılık modülünü çalıştırdığımızda mağazacılık satış ekranına gelerek burada ekranın sağ tarafında yer alan ayarlar bölümüne gelip yazdırma ayarları seçilir. Yazdırma ayarlarında karakter bir yazıcıdan çıktı almak istiyorsak ve bunu hangi yazıcıdan çıkartmak istiyorsak ilgili yazıcıyı seçer. Grafik tasarımlar için Grafik çıktılarımızın hangi tasarımdan çıkmasını istiyorsak buradan ilgili yazıcımızı seçer. Bilgi fişi için bilgi fişi yazıcımızı seçer. Hediye çeklerimi aynı zamanda yazdırmak istiyorsak yine buradan hediye çekini hangi yazıcıdan çıkartmak istiyorsak ilgili yazıcıyı seçer. Faturalarımızda satış ve iade işlemlerinde fatura listesinde yer alan hangi tasarımı kullanmak istiyorsak ilgili tasarımlardan birini seçer. Aynı şekilde iade ve bilgi fişi tasarımlarını da bu şekilde seçim işlemini sağlayabiliriz. E-fatura mükellefi olanlar için ise e-faturaları yazdırma sırasında bir çıktı almak isterlerse buraya evet derler. Sonrasında tasarım hangi tasarımı seçmek isterlerse buradan ilgili e-fatura tasarımlarını seçerler. Aynı şekilde eğer şivlerinin de çıktısını istiyorlarsa, eğer şiv seçeneğine evet demeleri yeterlidir. Hediye çeklerinin yazıcısını seçtik fakat aynı zamanda hediye çeklerinin yazdırılıp yazdırılmaması işaretini de buradan belirterek yazdırma ayarlarına kaydet dediğimizde yazıcı ayarlarımızı bu şekilde değiştirilmesini sağlarız.